Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz? Ölçü aldıktan sonra yaşamından bir sorunu çözüyoruz diyebilirim. Şimdi ölçü alınma videosunu paylaşmıştım. Nasıl ölçü alınacağını öğrendiniz eğer onu izlediyseniz. Fakat bazı arkadaşlarımız yazmış ki Ölçüyü alabiliyorum. Hatta kağıda aktarıyorum. Ama kağıdın boyu çok küçüldüğünde ya da kağıdın boyu büyüdüğünde aldığım ölçüyü nasıl yerleştireceğimi anlamıyorum. Bu videoda bu sorunu çözeceğiz. Umarım görüş açınız güzeldir. Biraz daha geniş bir açıya geçmeye karar verdim. Yani şu şekilde tutarsam hatta gayet güzel görünüyor sanırım. Ben buraya bir silindir çizeyim. Daha sonrasında bunu referans alarak ölçüsünü alıp çizelim. Arkadaşlar objemiz bu olsun ve objemiz buyken ölçümüzü aldığımızı varsayalım yani ölçümüz neydi en oranımı ölçüyorduk nasıl ölçü videosunu paylaşmıştım eğer onu izlemediyseniz önce onu izlemelisiniz ya da biliyorsanız direkt devam edebiliriz şimdi ben bu enini bir kabul ediyorum ve daha sonra bu enini boyuna oranlıyorum ve gördüğünüz gibi burası bir Boyunu oranladığımda şöyle bir ve iki oluyor. Hemen bir daha yapayım. Bir, bir ve iki olmuş oluyor şu kısımda. Yani şuradan yine göstereyim. Burası da bir, bir. Şimdi gördüğünüz gibi ölçümüz bire 2. Şimdi kağıdımızın boyunun küçük bir şey olduğunu düşünüyorum. Hemen şuraya bir kağıt çizeyim. <gülüyor> kağıt çizmek de nasıl oluyorsa artık şurayı şöyle belirteyim. Şimdi siz bu büyük çizimi, yani buna göre büyük bir çizimi bu kadar küçük bir kağıda çizmek isterseniz aldığınız ölçüyü nasıl yerleştireceksiniz? Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar Ölçümüzü aldık daha sonrasında bunu önce bir küçük bir kağıda yerleştirelim bunun küçük bir parça olduğunu düşünün ve çizimi bunun içine yapmak zorundasınız böyle büyük bir ölçüyü küçük bir şey nasıl çizeceğim biz zaten ölçüyü almamış mıydık arkadaşlar burası 1'e 2 idi o zaman ben buraya gelirim bunu nereye çizmek istiyorum ortalamak mı istiyorum kenara mı çizmek istiyorum hemen gelirim 1'e 2 olacak şekilde bir dikdörtgen çizerim neden bunun içinde zaten. Bir dikdörtgenin içinde bu şu an. Hemen geldim. Kendimce bir en kabul edeyim. Şuna bir diyeyim. Buna bir dedikten sonra tekrar şöyle bir ve iki. Yani bire iki oranımı burada da çizdikten sonra aslında bu kadar. Bu oranı çizdikten sonra dikdörtgenimin içini silindire çevirebilirim. Bu kısım anlaşıldı mı? Tekrar açıklıyorum. Böyle bir objemiz var. Bunun ölçüsünü aldık ve ölçümüz 1'e 2 çıktı. Daha sonrasında küçük bir kağıda çizeceksek bunu. Yine aynı şekilde 1'e 2 ölçüsünü kullanacağız. Başka yani küçük ya da büyük olması ile hiçbir alakası yok. Buraya geldim. Enimi 1 seçtim. Boyumu da 2 seçtim. Ve bir dikdörtgenim oluşturdum ve bunu artık bunun içine yerleştirebilirim görsel olarak da hemen şurasını elips yapalım, burasını da elips yapalım, biraz hat verelim. Yani kağıt küçük olduğu için bizim buradaki birimiz ufacık bu bir, bir oldu. Yeni birimiz bu. Yani küçük ya da çizeceğimiz birimiz bu olmuş oldu. Burada zaten biri almıştık. Sadece birimiz küçülmüştü. Aynı şekilde oran aynı. Bir, bir, iki. 1 iki olacak şekilde küçük bir kağıda çizdik. Şimdi bunu daha da büyük çizelim. O zaman nasıl olacak? Hemen ona gelelim. Şu görüş olarak neresi daha kolay görünüyor? Şöyle yapalım. Şimdi daha büyük. Aslında bunu direkt burada bir yere çizeyim. Ekstra bir kağıt alanı belirlememe gerek yok. Şimdi bunu olduğundan büyük bir şekilde ben nasıl çizeceğim? aldığımız şu biri burada daha geniş alalım yeni birimiz bu olsun gördünüz mü bu biri ben artık bu kadar ben artık buna bir diyeceğim büyük aldım ve buna bir dedim ama oranımız hiç değişmiyordu yani eni birken boyu ikiydi burada da aynı şekilde olacak bu yeni birimiz bu ve enimiz birken boyumuz bir iki hemen onu da çizeyim Kontrol edeyim hatta. Bu bir de Şöyle şuraya kadar. Şöyle şuraya kadar da iki. Arkadaşlar yeni elimiz bir. Burası. Boyumuz bire. Bire. Şuradaki bire. Bir. İki olmuş oldu. Hemen çizeyim bunu da. Arkadaşlar umuyorum olayı anlamışsınızdır. Arkadaşlar kısa bir tekrar etmek istiyorum. Objemiz buydu. Objemizin ölçüsünü aldığımızda oranının 1'e 2 olduğunu gördük. Eni 1, boyunun da 2 olduğunu gördük. Bunu daha küçük bir kağıda çizmek istiyorsak burada 1 dediğimiz eni Küçük kağıtta küçük çizeceğiz. Buna bir diyeceğiz artık. Ama oran değişmeyecek. Yeni birimize göre bir. Ve boyu da iki olacak. Bu birse bir, iki olacak şekilde boy yaptık. Daha büyük çizmek istediğimizde. Bana en çok gelen bu. Daha büyük çizmek istiyorum ama kağıda nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Yeni enimiz. Şuradaki birimizi kağıdımıza göre alıyoruz ne kadar büyük çizmek istiyorsak yeni enimizi ona göre kararlaştırıyoruz ve ben buna bir dedim ve daha sonra bu yeni ene göre boyuna karar verdim ama oran değişmedi birdi burayı da bir iki olacak şekilde aldım ve aynı objeyi hem daha küçük hem de daha büyük olacak şekilde fakat aynı ölçü bilgisini kullanarak çizdik. Arkadaşlar aslında bu kadar basit. Umuyorum ki her şey anlaşılmıştı. Eğer anlamadığınız kısımlar varsa ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.